Paris'te Louvre Müzesi'ndeyiz. De Halka Yol Gösteren Özgürlük isimli tablosunun önünde duruyoruz. Bu resim, müze koleksiyonunun tarihsel açıdan en önemli eserlerinden biri. Bu tablonun yapıldığı dönem için ne kadar radikal olduğunu hatırlayalım. Resmin Cumhuriyetçi devrime ilişkin söylemi çok bariz. Bu resimde Paris sokaklarındaki 1830 devrimini görüyoruz. Burada bir barikat görülüyor, derme çatma, geçici bir barikat. O dönemin Paris'ini de bir hatırlayalım. Şehir çağ görünümünde, yani sokaklar dar ve dolambaçlı. Bu da Fransız birliklerinin yolunun kesilmesini kolaylaştırıyor. Mobilyalar var, at arabalarının parçaları. En çok da parke taşlarını kullanmışlar. Ön planda gözüken pek çok parke taşı var. Parke taşlarının üzerinde Paris sokaklarında rastlayamayacağınız bir figür yükseliyor. Yani burada gerçek olanla hayali olan iç içe geçmiş. Bu kadın figürü, özgürlüğü simgeliyor. Elinde üç renkli Fransız bayrağını taşıyor. Bayrak aynı zamanda eşitlik, kardeşlik ve özgürlüğü simgeliyor. Yani devrimin üç temel kavramını. ABD'deki özgürlük anıtı da bu tarz bir eser. Bir idealin, düşüncenin insan formunda yansıtılması. Tarihin bu döneminde Fransa'da olanları kısaca hatırlayalım. Monarşi rejimi ve oldukça katı, baskıcı bir yönetim tarzı var. 1830 Temmuz devrimiyle, Kral X. Charles tahttan indiriliyor ve liberal monarşi dönemi başlıyor. Göreve orta sınıfın gereksinimlerine daha ılımlı yaklaşması beklenen bir kral geliyor. Arada bir dönem var, protesto gösterilerinin çok ötesinde olaylar yaşanıyor. Paris sokakları savaş alanına dönüyor. Şanlı üç gün diye adlandırılan günler bunlar. X. Charles Fransa'dan kaçıyor ve tahta kuzeni Louis Philippe oturuyor. De la da, olup bitenleri penceresinden seyrediyor. Yaşanan vahşet gerçekten ürkütücü boyutlarda. Resmin ön planında savaşan her iki tarafında yerde yatan ölülerini görüyoruz. Soldaki figür zulme uğramış. Eğer yakından bakarsanız gece giysisiyle olduğunu fark edeceksiniz. Baskıcı iktidar muhaliflerin evlerini basıyor, ölesiye dövüyorlar ve sonra da sürükleyerek evlerden çıkartıp sokaklarda teşhir ediyorlar. İbreti alem olsun diye derler ya, öyle işte. Daumye'nin çok ünlü bir resmi vardır. Yatak odasında öldürülmüş bir aileyi görürsünüz. Resmin ismi sanırım Rue Transnonien. Sağ tarafta kraliyet kuvvetlerinden biri var. Ölmüş veya ağır yaralı. Kraliyet kuvvetlerinin yenilmez olmadığını göstermek için çizilmiş olmalı. Özgürlük büyük adımlarla ilerliyor. İnanılmaz derecede güçlü. Ve de Croix, bu figüre gerçekçi bir hava vermiş. Bu gerçekçi tarz, verilen mesaj açısından da önemli. Eğer burada antik Yunan sanatındaki tarzda idealize edilmiş bir kadın figürü görseydik, tüm sahne gerçekçiliğini yitirirdi ve özgürlüğü şu an olduğu kadar güçlü algılamazdık. Özgürlüğü profilden görüyoruz. Tamamen aydınlanmış, ışığın vuruşu, Caravaggio'nun tarzını andırıyor. Öndeki koluyla bayrağı kaldırmış, diğer elinde ise süngü var, barikatı aşıyor. Aslında şunu da belirtmeliyim. Geçtiğimiz haftalarda sanat tarihçisi bir arkadaşımla bu resim üzerinde tartışıyorduk ve pek çok konuda hemfikir olduk. Ayrıldığımız temel konulardan biri ise özgürlük figürünün ne kadar gerçekçi olduğuydu. Arkadaşım Dölekruvanın özgürlük figürünü yaratırken çok gerçekçi bir tarz kullanmadığını, tam tersine antik Yunan sanatından itibaren kullanıla gelen klasik özellikler taşıdığını, örneğin yüzün aynı paraların üzerindeki gibi profilden ve çok asilce çizildiğini söyledi. Her neyse bu konudaki yorumu size bırakıyorum. Resmin geneline baktığımızda bu sahnenin özenle planlandığını düşünüyoruz. Özgürlükteki alegorik yaklaşım Tüm şekillerin bir piramit oluşturacak şekilde yerleştirilmiş olması. De la Croix resme çok değişik tipteki insanları da bilinçli olarak koymuş. 1830 devrimine katılmış olan pek çok değişik insanı görebiliyoruz. Şapkalı adam bir burjuva, orta sınıftan. Hemen yanındaki gömlekli adamsa bir işçi. İşçi o kadar pahalı bir tüfeği nasıl edinmiş onu da bilemiyorum tabii. Hep birlikte monarşiye başkaldırıyorlar. Burada halkın kuvvetinin rejimi veya hükümeti değiştirebileceğine ilişkin kuvvetli bir siyasi mesaj veriliyor. Tahta geçen yeni kralın Louis Philippe'nin hükümeti bu resmi satın alıyor. Ancak daha sonra bu resimde verilen mesajdan rahatsız oluyorlar. Radikal bir resim. İşin doğrusunu isterseniz Louis-Philippe döneminde liberal, yasalara dayanan bir monarşiye geçildiğini söylesek de aslında hala halkın çok çok az bir yüzdesi oy kullanma hakkına sahip. Halkın sadece yüzde üçü oy kullanabiliyor. Hala önceliği elit kesimin çıkarları olan bir hükümet var yani. Dolayısıyla da bu resimde gördüğümüz insanların yani halkın gücünü tehlikeli buluyorlar, resmi ortalıktan kaldırıyorlar ve resim ancak 1848 devriminden sonra tekrar sergileniyor. Tablonun en sağ tarafına bakarsanız, savaş alanından yükselen dumanların üst kısmında Notre iki kulesini seçebilirsiniz. Yakından dikkatlice bakıldığında, monarşinin sembolü olan bu binanın üzerindeki üç renk görülüyor. Bu oldukça radikal bir tablo. Özgürlük, arkasından halkı sürükleyerek direkt bize doğru geliyor. Bu tablonun için depoya kaldırıldığını ve uzun süre gizli tutulduğunu sanırım hepimiz görebiliyoruz.